Martın son haftasından itibaren Nisanın ortasına kadar e, Koç burcu temalı konularda veya haritamızda Koç burcunu temsil eden alanlarda bilhassa bir takım engellemeler, aksaklıklarla karşılaşmamız olası. Merkür genelde teknolojiyi, iletişimi, sözleşmeyi, yazışmaları gibi konuları temsil ettiğinden dolayı. Bu dönemde bilhassa e-postalarımıza, yazışmalarımıza, elektronik aletlerimize, önemli evraklarımıza veya iletişim şeklimize, iletişim tarzımıza özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında her ay olduğu gibi bu aydan <gülüyor> bir yeni ay ve dolunay var. Ay boyunca Oğlak Burcu'nda zorlu gezegenlerin kavuşumu söz konusu, zorlu etkisi söz konusu Dolayısıyla bilhassa yükselen oğlak, ay burcu oğlak veya güneşe oğlak olan insanlar daha zorlu etkiler altında olabileceği gibi e, haritamızda oğlak burcunu temsil eden evler ve alanlarda bir takım zorlanmalar, e, bir takım e, sabretmemiz gereken durumlarla karşılaşmamız olası. Yeni ayımız koç burcunda 26 derecede. Dolunayımız Akrep burcunda e, 9 derecede. Dolayısıyla e, koç ve akrep aksında e, bir takım yeni başlangıçlar ve sonlanmalar yaşamamızda olası. E, ay, ay boyunca Jüpiter-Neptün üçgeni var. E, dolayısıyla bu bir e, şanslı bir şifa enerjisi olabilir. E, haritamızda temsil ettiği alana göre... Uzun sürede devam eden bir hastalığınıza çözüm bulabilirsiniz veyahut uzun süredir devam eden bir yorgunluğunuza bir şifa bulabilirsiniz veya bir şifacı ile karşılaşabilirsiniz. Yani o konularda haritanızda hangi alanları temsil ediyorsan o alanda görünmez bir el, bir şifa, şanslı bir etki de söz konusu. Her şey bu kadar da kötü değil diyelim arkadaşlar ve burçları olan etkilerine başlayalım. Merhabalar. Nisan 2018 Yay Burcu ve Yükselen Burcu Yay olanlar için astrolojik eski etkilerden bahsetmek üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. <gülüyor> evet. Nisan ayı Mart ayının devamında e, gelen Merkür Retros'un etkisiyle başlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla yeni girişimler başlatmak için yeni bir takım adımlar atmak için çok uygun dönemler olmayacak. Koç Burcu'nda başlamıştı bu Merkür Retros'u. Koç Burcu'da e, sizin sizin 5. evinizi temsil ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla çocuklarla ilgili aşk ilişkileriyle ilgili bir takım aksaklıklar söz konusu olmuş olabilir. Bazı riskli yatırımlara girmeye kalktıysanız burada e, krizler veya sıkıntılar oluşmuş olabilir. Dolayısıyla bilhassa siz sevgili yayların e, riskli işlerden uzak durması gerekiyor arkadaşlar. Ayın ortalarına kadar. Çünkü e, bunlar mutlaka bir takım engellemeler, bir takım aksaklıklarla. Canınızı sıkabilecektir arkadaşlar. Evet. Ay boyunca Jüpiter ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Jüpiter e, akrep burcunda sizin 12. evinizde. Neptün balık burcunda ve sizin 4. evinizde. Demek ki e, bir şifalanma dönemi yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu ailevi konularda olabilir. Geçmişte anne baba ile ilgili bilinçaltınızda oluşmuş bir takım. Kodlar olabilir, anne ile ilgili bir arınma süreci, şifalanma süreci olabilir. Bu sizin için gayet olumlu olacaktır. Aile ile, anne ile, yuvayla, konforla alakalı bazı sorunlarda şifalanma, bazı sorunları artık bilinç düzeyde çözme evresine geleceksiniz arkadaşlar. Çünkü siz bunu 12. evde yaşadığınız için sizin bilinçaltınızı, psikolojinizi, kısıtlayan, sınırlandıran, sınırlandıran her neyse konu bilhassa ailevi konular, konfor alanınız ve anne temasıyla ilgili olabilir. Bu konuda bir şifalanma, bir rahatlama dönemine gireceğinizi söyleyebiliriz. 16 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay var. Koç burcu sizin 5. ayınızı temsil ediyordu ve Uranüsle de kavuşum yapacak bu yeni ay dolayısıyla 16 Nisan civarında Ani bir sıra dışı birine aşık olabilirsiniz. Ani bir aşk çıkabilir karşınıza. Çocuk bekleyenler veya bilhassa beklemeyenler çocuk sahibi olduğunu öğrenebilir. Veya riskli bir iş yatırım karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Ve bu hobi daha evvelden planlamadığınız sıra dışı herkesin hayretle izleyeceği bir hobi olabilir. Bu olanlarda sıra dışı bir yenilik Gözüküyor beşinci ev konularında arkadaşlar 16 Nisan civarında. Onun dışında ay boyunca Oğlak Burcu'nda e, güçlü gezegenlerin, zorlu gezegenlerin bir siteljumu var. Satürn Mars ve Plüto Oğlak Burcu'nda toplanmış durumda. Bilhassa ayın son günlerinde etkilerini daha sert bir biçimde gösterebilir. Oğlak Burcu nedir? Sizin ikinci evinizdir. Sizin maddi kaynaklarınızdır, kendinizle ilgili kaynaklarınızdır, öz değer, öz saygı, özgüvenle ilgili evinizdir. Dolayısıyla ayın sonunda maddi kaynaklarınızla ilgili bir sıkışma, bir daralma, belki maddi kaynaklarda umulan e, beklentinin altında bir takım durumlarla karşılaşabilirsiniz veya bu özgüveninizi e, yerli bir edecek bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne yapacağınızı bilemez haldesiniz. Ee, bir yandan hemen her şeyi çözmek isterken bir yandan sabretmek zorunda kalabilirsiniz. Bu sizde köklü bir dönüşüm, değişim oluşturabilecek. Ama aynı zamanda ortamı terk etmeden mücadele etmeniz gereken bir durum söz konusu olacak. Ve e, biraz evet bunu altıcı, biraz e, agresyonlu bir enerji sizin açınızdan. Lütfen maddi konularda ay sonuna kadar dikkatli olmakta fayda var diyelim. Çünkü e, ay sonunda bu ihtimalleri göz önüne alırsak ne kadar aza indirgersek o kadar faydalı olacaktır. Sizin açınızdan arkadaşlar. Evet. E, ayın sonunda 30 Nisan'da 9 derece Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Akrep Burcu yine sizin 12. evinizi temsil ediyor. Zaten Jüpiter Akrep Burcu'na girdiğinden beri siz biraz daha içe dönük biraz daha e, bilinçaltınızı onarmaya tamir etmeyenelik e, Girişimlere başladınız. Gözle görülür bir takım değişiklikler olmasa da siz bilinçaltı düzeyde artık yenilenmeye başlıyorsunuz. Zira satürn transiti sizi hayli yordu. Artık o eski neşeli umursamaz tavrınızdan pek eser kalmadı sevgili yaylar. Artık bazı şeyleri değiştirip onarmaya, tamir etmeye başlıyorsunuz. Bu dolunayla beraber de artık sizi rahatsız eden, her neyse uykularınızı kaçıran, bu bir anne baba sorunu olabilir. Aileyle ilgili bilinçaltında kalmış bir sorun olabilir. Bir aşk ilişkisi olabilir. Eski sevgiliniz olabilir. Her neyse bu mesele artık bunu kökten çözmek adına bir şeyler yapmak konusunda zorlanacaksınız sevgili aylar. Yani bu aslında sizin yapmak istediğiniz yönde olmayabilir. Siz bunu yapmaya zorlanabilirsiniz ama her ne olursa olsun karşınıza çıkan durum sonucunda lütfen direnç göstermeyin. Bu sizin gerçekten bilinçaltı düzeyde e, rahatlamanızı sağlayacak bir sonlanma, bir kapanış enerjisi olacaktır arkadaşlar. Nisan ayı da bu kapanışla beraber e, temiz bir şekilde kapanıyor diyebiliriz. Oldukça aktif bir ay. Bilhassa Nisan ayının ikinci yarısı. Dolayısıyla Nisan ayının ikinci yarısında fazla tepkisel olmamaya, e, fazla Kaynakları hor kullanmamaya özen gösterirsek kapanış güzel olacaktır diye ümit ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili yaylar ben bu yorumları bilhassa yükselen burca göre yapıyorum. Güneş burcu ve ay burcu yayılanlar da dinleyebilirler. Ancak yükselen burcuna göre dinlerse herkes daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Sevgiyle kalın sevgili yaylar.